Bugün 28 Nisan 2023 Cuma Venüs günündeyiz Aslan burcunda ilerleyen ay güne canlı ve yaratıcı enerjiler veriyor yaşam enerjimiz ve motivasyonumuz güçlenirken kendimizi dış dünyada iyi ifade edebilir dikkat çekebiliriz bunu yaparken oldukça hırslı ve inatçı olmamız mümkün takdir edilmek beğenilmek bulunduğumuz ortamlarda öne çıkmak çok önemli hale gelebilir öğle saatlerinde ise ay boğa burcunda gerileyen Merkürle dik açı yapacak Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabiliriz. İletişimde, ulaşımda sorunlarla karşılaşmamız mümkün. Sabit burçlar, boğa, aslan, akrep ve kova'lar bu etkiyi daha güçlü hissedebilir. Özellikle inatçı ve sabit fikirlerden uzak durmalı, daha uzlaşmacı olmaya çalışmalıyız. Akşam saatlerinde ise ay boğa burcundaki Uranüs'e dik açı yapacak heyecan ve coşkumuz artarken farklı ve ilginç konular da gündeme gelebilir kalp dolaşım sistemi sırt ve omurgamız bugün hassas olabilir kronik tansiyon sorunu olanların stresten uzak durmalarında dinlenmelerinde fayda var Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun